selam ben sultanoğlu iyi ve güzel insanların kanalı sizin kanalınız hoşgeldiniz yeni bir video ile karşınızdayız bugünkü videomuzda motorlu testleri de filtre değişimi nasıl yapılır konusunu işleyeceğiz ben sözü uzatmadan Erhan ustaya bırakıyorum buyrun başlayalım selamünaleyküm arkadaşlar daha önce benzin filtresinin nasıl temizlendiğini nasıl yüke bindiğinde normal çalıştığını işlemiştik Bugün de benzin filtresinin değişimini göstereceğiz. Kapağımızı açıyoruz yine. Hortumumuzu çıkartıyoruz. Burada filtremizin az temizlendiğini göstermiştik. Bu filtrenin değişimini göstereceğiz. Çok basit aslında. Hortumun ucundan çıkartıyoruz eski filtreyi. Yeni filtremizi takıyoruz. Depomuzun içine bıraktık. Bize Şimdi gelen video yorumlarında... Bu filtreyi temizlediğimizde ne olur? Temizlemesek ne olur diye Şimdi, sorular soruluyor. İsterseniz bu konularda tabii, bize biraz aydınlatın. tabi ben de ona değinecektim. Şimdi burada normalde rölantide çalışırken yeterli miktarda benzin karışımını alıyor. Ama yüke bindiğinde bu filtreden çekmediği için motor üstop ediyor yahut da yüksek devirde çalışıyor. Burada şöyle bir şey var hatırlatma yapayım. Burada eğer bu filtre takılıysa bu motorda böyle bir sıkıntı varsa Buradaki benzin-yağ karışımında sıkıntı var. Şimdi şöyle de bir şey var, suçlamak için, bahane bulmak için de söylemiyorum. Ee, piyasada müthiş derecede iki zamanlı diye satılıp, sahte yağ çok. İki, daha, iki zamanlı damgası vuruluyor. Tabi tabi tabi. İnsanların değil. Şimdi burada müşteri suçlu değil kullanan arkadaşlar. İki zamanlı Firma diye alıyor. Firma da değil, iki zamanlı diye alıyor. Kullanım şartlarına da uyuyor. Ama ya iki zamanlı yağ olmadığı için filtrete kanıyor filtre ona göre ayarlı zaten. Bu iki zamanlı ayarlı olduğu için. Bu temizliyoruz, iki zamanlı yağımızla karışan benzini koyuyoruz. Motorda bir sıkıntı olmuyor. Ama tabi bunlar bahane değil. Bunu kullandığı zaman bu yanlış bir karışım olduğu için motora ilerleyen zamanlarda büyük zarar verir. Bunu değiştirdiğinde benzini değiştirmesi gerekiyor ki motor normalde yükle yük çalışsın. Ha, öyle bir durumda depodaki benzini boşaltması Tabii, gerekiyorlar. Benzin yağ karışımını değiştirmesi lazım. Depodaki ya. benzini değiştiriyor. Yeni benzin koyup orijinal iki Tabii. zamanlı yağdan Tabii. ilave edince Tabii. motoru güzel bir şekilde Tabii. çalışacak. Ha, şimdi ben şunu da söyleyeyim. E, dürüst yapan arkadaşları da kararlamak istemiyorum bu konuda. Çünkü e, piyasada çok güzel yağlar da var iki zamanlı yağ. Ama ben tecrübelerime dayanarak buradan yaptığım, gördüğüm yani e, tamiratlarımda hep karşılaştığım bir sorun. Yani geçen gün e, hikaye olsun diye demiyorum. Burada kızar çalıştırdım, komşum geldi. Bugün diyor patates kızartması var diyor menüde diyor. Yağın kokusundan belli oluyor yani. Orijinal yağ olmadı. Tabi tabi orijinal yağ olmadı belli oluyor. Burada filtremizi değiştirdik. Bu sorunumuz gitti. Zaten buradan pompadan da görürsünüz doldurmaya başladı bak. Evet. Bir de çalıştıralım. Görsün arkadaşlar. Hır sesini duyduk. Normal çalışmasına başladı. Tabii buradaki sorun motorun biraz suruklu çalışmasının sorunu benzin yağ karışım oranı. Yani tabii izleyicilerimizin neye dikkat etmesi gerekiyor tabii. sanki sorayım. İki zamanlı motorlarda özellikle ricam şudur. Kullandığınız benzin yağ karışımına çok dikkat edin. Çünkü bu ürünler size işinizi görmek için yapılıyor. Yani malımızın kıymetini bilelim diyor ya. Bunlar bir milli servet. Yani sık sık da benzin filtresini temizleyelim ki bu sorunlar olmasın. Bir. İkincisi de e, kaliteli iki zamanlı motor yağı alalım. Tabii. Benzinimizi oranında katalım. Aşağı yukarı bu sorunları uzun bir müddet yaşamayacağız. Tabii. ya şimdi zaten e, doğru miktarda, doğru oranda benzin yağı karışımı ve doğru yağ kullanıldığı zaman bu sorunları yaşamazlar. Filtret kalmaz motorda şişme az olur. Tabi şimdi öbür türlü filitre kal olduğunda e, tam benzinini çekmediği zaman bu sefer ne oluyor? Motor çok ısınıyor. İstenilmeyen sorunlar oluyor, silindir piston gidiyor, adam artı bir, bir sorun daha var. Benzin gelmiyor diye buradan pompayı basıyor. Pompaladıkça da karbüratörün diyaframını patlatıyor. Şimdi normalde bunların çoğu kullanıcı hatası ama biz tabi çoğu şey. Kullanıcılarımıza yansıtmamız Bütün bunların önüne geçmenin en kolay yolu temiz filtre. Temiz filtre ve benzin yağ karışımı. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben sözü Mustafa abiye bırakıyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Umuyorum ki faydalanmışsınızdır. Kanalımıza lütfen abone olun, yorum yazın ve like atın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam ben Sultanoğlu.